Hepinize yeni videodan selamlar millet bugün sizlerle birlikte MTS,Hanandarayasın yeni bir bölümleriniz bölümdeniz. zaman ama o önemli. İki gündür uyumuyorum biraz garip çıkabilir sesim kusura bakmayın. Hayır şaka değil ciddi anlamda iki gündür uyumuyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyor olabiliriz sizce ben ne yapabilirim bu oyunda Allah. Bu ne lan? o yeni kaza challenge. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ya bırakın tafaşı ya. Şaka. Unexpected tarihinde bir gizem vardır. Ben C'ye mi basmışım sanki? Yok. Tamam. GTA 5 tane çıkalım arkadaşlar. Ee, Unexpected tarihinde dediğim gibi bir şey vardır. Büyük havalimanı. Bak bak görüyor musun kardeşim? GTA videosu dediğim böyle şekildir baba. Diğer kanalları göreyim mi? Uyduruk uyduruk şeyler yapıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Bırakın bizi yapalım. Görüyorsunuz <gülüyor> kalite akıyor <gülüyor> Çaka Arkadaşlar bazı MTA kanalları gördüm Terbiyesizlik yapıyorlar Bu oyunu küçük düşürecek hareketler yapıyorlar Biz onlardan olmayın bak vururum ha Tamam bu oyun çok önemli bir oyun benim için Bak bak nasıl dönüyorum bak bak kamera. bak dondu oyun niye dondu bilmiyorum Kameraya bakarak dönüyorum reis yani düşün Tamam araba fırfır dönüyor ya Bu arabayı güzel yapamamışsın Ya araba Küçüklüğümün arabası Küçüklüğüm dedim de dün He <gülüyor> ee, çok komik Aman. Ha siktir bir şeye var. Video patlak verdin mi Yok <gülüyor> Bu zaten yan yan gidiyor lan Hem hani de yapıştırdık farkında olmadan Nesin sen böyle bir Zınk bak bak bak bak bak bak bak yanlamak dediğim budur abi işte bu aracı alacağım böyle. Sabağa böyle anladın mı? Oyun donmasa bile sabağa kadar. <gülüyor> Herhalde araçlar yüklenirken oluyor da bu ne amına koyayım ya? Ham mı? Videodayım. Böyle yamuk gitmezdi. Oy bak bak şöyle şekil şükül yapalım ki videoda güzel görünsün. F11. Beyler şimdi underground'a girdiniz. Vallahi öyle bir hava var şu oyunda. Böyle yanlıyorsunuz bak. Bak bak bak bak bak. Hız yılan amına. Hız bak görüyor musun kardeşim? Yılan bunlar önemli momentlar. Ha, oyun serverdan yeni bir şey yüklendi şu oyun donuyor. Neyse. Bo şörensiz biz bir aileyiz onun. <gülüyor> bak görüyor musun bak. F6 for 3 de modifiye etkinliği vardır. Aha! Modifiye etkinliğine katıldım Allah razı olsun. F6 for 3 Anamız. Birader dur be bir am. Dayı nerede modifiye yapıyorum? Bir video yasamır. Yardımcı kurucu bey. Lan amına koyayım telif yiyorum. Telif yedik herhalde ya. Pop'tan yiyor muyduk? Rap'ten yemiyoruz da fazla genel olarak. Pop'tan yiyoruz galiba ya. Yedik pop'tan, arka'dan yedik pop'un arkasından yedik ya. Cık. Arkadaşlar bu arada kanalda bir MTA etkinliği düzenlemeyi düşünüyorum.